Selin'in 40 lirası var. Kalan para miktarını y ve parayı harcadığı zamana da x denilirse formülümüz ne olur? Formülümüz şu olur. y eşittir 40 eksi 2,5 x olur. Oluşan eşitliğin grafiğini çizerek, Selin'in 8 gün sonra ne kadar parasının olacağını tahmin edelim. Hadi şimdi x ve y değerlerinin tablosunu oluşturalım. Ve bu tabloyu grafiğe oluşturabilmek için kullanalım. Ve sorulan her neyse onu bu grafikten bulalım. Pekala, 8 gün sonra ne kadar parasının kaldığını bulacağız. O zaman gün sayılarını yazıyoruz. Eğer başlangıca gidersem, 40 lirayla başlamış. O halde 0 güne başlayabiliriz. 0 gün. 0 gün sonra kaç parası olur? 40 lirası olur. Daha hiçbir şey harcamadı değil mi? x değeri 0 olursa, y değeri 40 eksi 2,5 çarpı 0. Yani iki buçuk çarpı sıfır sıfır. Kırktan sıfır çıkarsa kırk yapar. Değil mi? İspatladık. O zaman sıfır gün süresinde Selin'in kırk lirası olur. Hadi şimdi bir gün sonrasını yapalım. Ama bir alırsak sonucu ondalıklı bir sayı olarak buluruz. O zaman biz temiz sayılar seçelim, bir saniye. İkinin katları gibi sayılar kullanalım, daha güzel. O zaman ikinci gün diyelim. İkinci günde ikinci günde Selin'in ne kadar parası olacak? Bakalım Kırk eksi iki buçuk çarpı 2. 2,5 çarpı 2, 5 eder. 40'den 5 çıkartırsak da 35 kalır. Evet, ikinci günde 35 lirası kalacakmış. Dördüncü günde. 4'ü dördü farklı renkle yazalım ki bilgileri kullanırken anlaşılsın diye daha iyi anlaşılsın. 4 günün sonunda ise 40 eksi 2,5 çarpı 4 yapar. 2,5 çarpı 4, 10 yapar. 40'den 10 çıkarırsak 30 eder, 30 kalır. Gördünüz mü? Her geçen 2 günde 5'er 5'er azalıyor. Gün başına ise 2,5 lira azalıyor. Bunu fark ettiniz mi? Senin parasını harcıyor. Yani eksi işareti var. Gün başına da 2,5 lira harcıyor. x değerindeki her artış 2,5 liranın x katı oluyor. Hadi devam edelim. O zaman sonra, bu, burada da başka bir renk kullanalım. 6 günün sonunda bu değer 40 eksi 2,5 çarpı 6 yapar. 6 kere 2 buçuk, 15 eder. 40 eksi 15 de 25 yapar. Pekala yani 8 gün sonrasını yapalım. 8 günün sonunda bu, 40 eksi 2 buçuk çarpı 8. 2 buçuk çarpı 8 eşittir 20. 40 eksi 20 yirmi de 20'ye eşittir. Ve aslında sonuç olarak bu soru bitti gibi. Sorumuz, Selin'in 8 günün sonunda ne kadar parasının kalacağını tahmin etmekti değil mi? Bu da aslında 20 lira yaptı. Hadi şimdi sorunun ilk kısmını yapalım, grafiği çizelim ve görelim. O zaman buraya eksenleri çizeyim. Bu elle çizilecek bir grafik olacak ama isterseniz siz yapılmışına da bakabilirsiniz. O zaman bunu y eksenimiz, yani Selin'in ne kadar parası olduğunu gösteren eksen ve bunu da benim x eksenimi olarak çizelim ve x ekseni diyelim, evet. Ben sadece birinci bölgeye odaklandım çünkü tahmin ediyoruz ki eksi değerli bir para miktarı olmayacak. Yani y değerlerim pozitif olacak. Günlerin sayısının da pozitif olduğunu tahmin edersiniz, negatif zaman değeri yok yani. O zaman x değerlerim de pozitif, tamam. Sonuç olarak biz birinci bölgede işlem yapacağız ve bu benim tek çizmem gereken kısım. Selin 40 lirayla başlıyor. Hadi y eksenini işaretleyelim. Onun katları şeklinde işaretleyelim. o zaman bu 10 lira. Bu 20, 30, bu da 40 lira yapacak. Sonra da buraları 35, 25, 15 ve 5 diye işaretledim. Tamam, çok güzel. Şimdi de günleri işaretleyeyim. O zaman bu, bunun farklı renkle mesela sarıyla yapalım. Burası 2 gün sonra, burası 4 gün, 6 gün, burası 8 gün sonra, burası da 10 gün sonra. İstersek böyle devam edebiliriz, paramız kalırsa tabi. Selin'in parası, pardon. O zaman 0 gün, 0. günde 40 lirası var. Tam bu noktada, işte burada. Sonrasında, 2 gün geçince 35 lirası var. Yani 2 gün sonunda 35 lirası etti. x'de 2 ve y'de 35'i bulduk şu noktada, tamam. Sonra 4 gün geçince 30 lirası kalıyor. 4 günün sonunda 30 var. x değeri 4. Hatırlayalım günler x'te. x'te günlerimiz var. Yanına günler yazalım. x ekseninin yanına günler yazalım. y ekseninde lira ekseni. Yani 4 günün sonunda 30 lirası var. Güzel. 4. günde 30 lira. Sonrasında 6. günde 6 ile aynı renk olsun. 6 günde 25 lirası var. 6. günde 25 lirası kaldı. x koordinatı 6, y koordinatı 25. Sonrasında 8 gün sonra 20 lirası kalmış. Yani gün 8 lira 20. O halde noktaları bulduk ve işaretledik. Evet, oluşan doğrumuz, yeni bir renk kullanalım. Doğrumuz şöyle bir şey olacak. Bu doğru, her geçen günde ne kadar parası kaldığını gösterir. Ve bitti. Grafiğimizi oluşturduk. İşte 8 gün geçmesiyle, Selin'in 20 lirası kalacağını grafik üzerinde de gördük.